Bir önceki videoda arcsinüsün türevinin 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare olduğunu görmüştük. Bu videoda ise sizden aynı şeyi arkkosinüs için yapmanızı isteyeceğim. Hadi şimdi videoyu durdurun ve arksinüs için kullandığımız yöntemi kullanarak arkkosinüs x'in türevini bulmaya çalışın. Evet, arkkosinüs x'in x'e göre türevini bulmak istiyoruz. Denediniz ve cevabı buldunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi de birlikte çözelim. Daha önce yaptığımız gibi öncelikle arc cos x ifadesini y eşittir arc cos x olarak yazmak istiyorum. Buradan da x eşittir cos y sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi iki tarafında x'e göre türevini alalım. Sol tarafta 1 olacak çünkü x'in x'e göre türevi 1'dir. Sağ tarafta ise cos y'nin y'ye göre türevi olan eksi sinüs y çarpı y'nin x'e göre türevi. Yani dy bölü dx var. İki tarafı da eksi sinüs y'ye bölersek, dy bölü dx'i yalnız bırakmış oluruz. Böylece dy bölü dx eşittir, eksi 1 bölü sinüs y'yi elde ederiz. Bir önceki videoda da olduğu gibi elde ettiğimiz türev y cinsinden. Halbuki biz, x cinsinden bir sonuç elde etmek istiyoruz. x'in kosinüs y'ye eşit olduğunu bildiğimize göre, Paydadaki bu ifade yani sinüs y ye yerine kosinüs y ye içeren bir ifade yazabilir miyiz Bir bakalım. Bir önceki videoda da görmüştük, Pisagor teoreminden kosinüs kare y artı sinüs kare y'nin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu eşitlikten sinüs y'yi çekersek, sinüs y'nin karekök içinde 1 eksi kosinüs kare y olduğunu buluruz. O halde, bu ifadeyi yeniden şu şekilde yazabilirim. Eksi 1 bölü, Karekök içinde 1 eksi kosinüs kare y ya da 1 eksi kosinüs y kare. Peki, kosinüs y neydi? x? Bu durumda denklemimiz eksi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare. Kosinüs y yerine x yazdık. x kare haline gelir. İşte bitirdik. Evet, arc x'in x'e göre türevi eksi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x karedir. Etrafında şöyle çizelim. Bu bilgi çok önemli, ileride çok işimize yarayacak. Son olarak arc cos'in türevini arc sin'in türevi ile karşılaştırmak istiyorum. Hatta bunları yan yana koyabilirsem, aralarındaki tek farkın eksi işareti olduğunu göreceksiniz. Bunu kopyalayalım, arc türevinin yanına yapıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi, ark kosinüsün türevi eksi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare. Ar türevi ise, aynı ifadenin pozitif olanı. Şahane.